Bugün 4 Nisan 2020 Kıştan çıkan aramızı kontrol edeceğiz. Bakalım nasıl çıkmış. gayet güzel görünüyor. Birazdan komple içini de göreceğiz. Aramız gürleşiyor. Gittikçe Azıcık manla aşağı inmesini sağlayalım. Evet. Şu an hava 14 derece civarında. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 6 çıtada da şu anda aramız var. Gayet güzel. Şu an tarlacılar dışarıda olmasına rağmen iyi bir mevcut. Tabii biraz yeri ihtiyacı olmuş. Biz bu çok geç kaldık. Neden? Kar, yağmur, hava bizi rahat bırakmadı. Bu yüzden ancak bugün genişletebileceğiz arımızın. Bu da İnşallah çok fazla geç kalmamışızdır. Ki çok fazla geç kalmamışız gibi görünüyor. İnşallah. Bu straforumuzu yapıştırmışlar. Evet. Şimdi size straforun hemen kenarını göstermek istiyorum. Neden? Yavruyu komple buraya atmış. Normalinde atmaz arı buraya yavru. Ancak strafor belli bir sıcaklık sağladığı için sıcaklığının daha kolay koruduğu için yine bu düzeni aynı şekilde geri kuracağız. Şöyle bakın umarım görünüyordur. Çok güzel yavru atmış buraya ana. da çok güzel yavru var ancak dediğim gibi strafordan dolayı sıcaklığı daha iyi sağladığı için böyle yaptığını düşünüyorum şimdi yine bozmadan biz aramızın düzenini bu kenara straforumuzu koyacağız Ha, tabii biraz daha bu taraf alacağız çünkü aramıza etek vermemiz lazım. Hiç onun yüzünü bozmayacağız yine. Ama az da olsa bir kontrol sağlamak istiyorum. Şurada, evet. Burada da çok güzel. Neredeyse full çerçeve. Yavru atmış anamız. İki taraflı. Çok güzel. Gördüğünüz evet. gibi. Bu aramızın gelişimi harika. Şimdi biz buna şimdi bu iki petekte bal yok. Normalde burada bal stoğu olması lazım. Ama yok. Şimdi diğerlerini bir kontrol edeceğiz. Şimdi o da straforun sıcaklığından dolayı daha çabuk sıcaklamasından dolayı öyle yaptığını düşünüyorum. Aynı şekilde çok güzel. Üçüncü çerçeve bu da komple yavru dolu. Harika. Çok güzel gelişmiş o sonradan kar yağmasına soğukların olmasına rağmen ancak aramızın çok az bir şerbeti var burada. Ancak aramızın iyice ihtiyacı var. Bunu da ben şöyle çözmüştüm. Geçen yılki katlardan aldığım çerçeveler var. Bunlardan getirdim bal. nesleme de yapabiliriz üstten. Evet. Çok güzel buralara polen ve şerbet getiriyorlar ama tabii az doğa daha yeni uyanıyor erikler yeni açtı çok fazla bir çiçek yok. Şurada çok az bir bal var. Evet aramızın iyice ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu şimdilik. çözeceğim. Geçen yılki ballardan bal vereceğim ona. Hem de biraz genişletmiş olacağız. Evet. Şöyle şimdilik çay yıldan kalan ne? Bal stoğu var. Buna bir gün falan bu iki gün yetecektir. Daha sonra kalan ballarımızdan bu aramızda biz tekrar e, besleme yapmamız lazım. Çünkü çok zayıf. E, İyi değil. Şöyle yapalım. Bir hakikine Kızım, kızım, kızım. Evet bu varımız çok güzel Birazcık besleme ile Çok daha güzel gelişecek inşallah